Biraz daha yakına mı gelsen? Saçlarım falan mı? Tam başlıyorum. Aloha. Bugün sizlere biraz Hollanda'dan bahsetmek istiyorum. Aslında arkadaşlar hani böyle yani bu tarz videolar çok fazla çekmiyorum. Arada bir kere çektiğim böyle, neydi o videonun adı, gitmenizi önermediğim 3 şehir videosu olması lazım. Onu hatta izlemediyseniz şuraya koyuyorum. O videoyu çekmiştim. Bir de tabii ki hani seyahat edersem Maldivleri ya da Berlin blokları var. Hani gittiğim, gördüğüm, hani seyahat ettiğim yerleri zaten sizlerle paylaşmaktan keyif alıyorum ve içimden gelirse bunu zaten yapıyorum. Ama... Daha önce gezdiğim yerleri sizlerle paylaşma fikri aklımda olsa da emin olamamıştım. Sonra da dedim ki... Ayaklarımı şöyle bir yapayım. Bu arada şu arkada gördüğünüz e, gökkuşağı umarım bütün renklerini vermiyor gibi geliyor şu anda kameradan. Ama inanılmaz güzel rengi var. Videonun sonunda unutmazsam onu yakınlaştırırım, gösteririm. Şunu diyordum e, ama sonra dedim ki... Hollanda, Hollanda. Ya niye böyle H'ler, K'ler böyle... Gerçekten bir sertleşmeye uğruyorlar söylerken. Hollanda'yı o kadar çok seviyorum ki ve o kadar çok gittim ki yani en az bir 7-8 kere gitmişimdir diye düşünüyorum. Tabii ki de pandemi başlayana kadar. O yüzden şöyle bir hani genel bir bilgi vereyim size biraz Hollanda ile ilgili istedim. Bir de benim yaşadığım böyle bazı anılarımı paylaşayım istedim. Bir de hani birkaç tane böyle fotoğraf buldum. Bilmiyorum belki bunları sizlerle aralara bir yerlere koyarız paylaşırım. Güzel olabilir diye düşündüm ve belki de aranızda bilmiyorum oraya gitmek isteyen, görmek isteyen, gezmek isteyen ya da okuma, yaşama, çalışma düşüncesi olan arkadaşlarımız da vardır. Ben hiçbir şekilde bu arada hani Hollanda ile ilgili bilir kişi değilim, vatandaşlığım falan yok ama bir ara çok gidiyordum yani gerçekten yani çok yakın bir arkadaşım vardı. Onu böyle hep ziyarete gidiyordum. O bana geliyordu. Ben ona gidiyordum. 16-17 yaşlarımda bu söylediğim. Ondan sonra da yine benim liseden çok sevdiğim bir arkadaşım Deniz. Hatta onu da Ziget Vlog'dan hatırlarsınız. Hatta onunla söyleşi yaptığımız bir video vardı. O işte Macaristan'daki Ziget Festivalini, Festivali'nde yer alan arkadaşlarımızdan biri. O benim lise arkadaşım. Neyse o bir sene Rotterdam'da yaşamıştı. O zaman da gitmiştim. O videoyu da şurayı bu arada koyalım bizim sohbet videomuzu izlersiniz isterseniz. Çok dağılmadan ben Hollanda ile ilgili öncelikle size genel bilgiler vermek istiyorum. Dediğim gibi benim çok çok sevdiğim bir ülke. Öncelikle arkadaşlar ben ilk defa 2003-2004 yıllarında gitmiştim. Sonra da dediğim gibi en az böyle bir 7-8 kere daha gitmişimdir. Her gittiğimde 3-4-5 gün falan kaldım ya da bazen bir hafta 10 gün kaldığım da oldu. Ama hiçbir zaman orada böyle aylarca yaşadığım olmadı. Hani Londra gibi olmadı benim için. Bu arada ben konuştukça Lucy yeni uyandı. Sıkıldı o toprağı falan eşeleyebilir bilmiyorum. Neyse... Başkenti Amsterdam. Nüfusu 2020 yılında yapılan işte sayıma göre 17,5 milyon toplam nüfusları. Sanıyorum 41 bin küsur kilometre kare bir alana, alana sahip Hollanda. Küçücük bir ülke zaten hani hiçbir şekilde öyle büyük bir ülke değil. Çok düz. Belçika ve Almanya zaten hemen böyle yanında. O Almanya ve Belçika ile sınırı var. Bunun yanı sıra ben Rotterdam dışında birçok ülke, yani birçok şehrine gittim. Mesela işte çok sevdiklerimden hani şu an aklıma gelen The Hague var, Utrecht, Amsterdam'ı ben çok severim. Leiden diye bir şehirleri vardı, oraya gitmiştim. Amersfoort hatırladığım, ya yani ben böyle hani değişik değişik bölgeleri, değişik şehirleri var. Ve her zaman bilmiyorum çok keyif aldım. İnsanları bana hep çok sıcak geliyor. Şimdi birazdan insanlarından bahsedeceğim da not aldım. Onunla ilerleyeyim. Daha böyle nokta atışıyla gitmiş oluruz. Biraz bilgi vereyim istedim size. Böyle hani Hollandalı çünkü daha doğrusu Hollandalı insanların çok enteresan, ilginç ve böyle... Aslında çok eğlenceli olduğunu biliyorum. Bununla ilgili belki benim bilmediğim ülkeyle ilgili, insanlarla ilgili bir şeyler var mı diye bir araştırmak istedim. Şöyle birkaç tane bilgi edindim. Mesela bunu zaten ben duymuştum bu arada. Hollanda, Hollandalı erkekler dünyada boy sıralamasında ikinci sıradaymış. Ama benim bildiğime göre birinciydi. Çünkü hatta ben size şöyle söyleyeyim. Benim boyum 1.60 civarı yani 1.60-1.62 falan böyle. Neyse o zamanlarda 16-17 yaşlarında özellikle ilk gittiğim zamanlarda yani ben daha kısa olabilirim hani böyle bu kadar bile değildim büyük ihtimalle. Ve benim arkadaşım hani daha o yaşlarda o da 17-18 yaşında falan da hani o zamanlarda minimum 1.80 olsun boyu. Onun da bir arkadaşı vardı hatta kız arkadaşı o da minimum 1.90 ve hani genel olarak hani böyle şey demek istemiyorum Hollandalılar kalıplıdır falan demek istemiyorum ama... Genel olarak kalıplılar. Yani böyle cılız değiller. Dolayısıyla o kız arkadaşı bile hani ben miniciyim. Kızla kızın adını da hani şimdi söylemeyeyim de. Kızın adını da hatırlıyorum. Yani bir şey söylüyordu mesela bana, bir şey soruyordu ve ben ona cevap verirken şöyle falan bakıyordum. Yani hiç unutmuyorum. Ve yolda yürürken kendim hani o kadar tuhaf hissediyordum ki arkadaşlar size anlatamam. Ve hani o seyahatten sonra sanıyorum ben ya yani o ilk benim arkadaşımın arkadaşlarıyla tanıştığımda daha Hollanda'ya işte ilk gittiğim zamanlar. O kadar uzun insanları görünce şok olmuştum. Bir de dediğim gibi yani bizden kalıplılar. Kemik yapıları da uzun oldukları için böyle daha kalıplı duruyorlar. Ve şey oldum hani ben kesinlikle platform topuk giymeliyim. Hani benim boyum uzun olmalı ben böyle minicik miyim falan diye. Her gittiğimde sonrasında da böyle yani kompleks demeyeyim de şeye girmiştim. Allah Allah ya ben kısa mıyım acaba? Bu kadar mı kısayım hani insanlar? Gerçekten eğer böyle 1.60, 1.65 seniz hani 1.70 altındaysanız kendinizi genel olarak çok minik hissedebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani dünya işte zaten sıralamasında erkekler ikinci çıkmış ama benim hatırladığım kadarıyla birinciydi. Bunu böyle söylemiş olayım. Bunun yanı sıra aşırı renkli bir ülke. Ben zaten hani gittiğimde bir de ben şunu da söylemek isterim. Ben ne zaman seyahat etsem, pandemiden önceki dönemlerden tabii ki de bahsediyorum. Hep böyle değişik bölgelere gitmeyi ve tabii ki de çok tehlikeli olan bazı bölgeler var. Bunu demişken her ülkede Avrupa bile olsa buna dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekten şeyde Hollanda'da da var, Almanya'da da var böyle tehlikeli olabilen bölgeler. Oralara gitmemek lazım ama bende böyle deli cesareti vardı. Ve ben böyle hep hani değişik bölgelere gideyim, değişik böyle kafeler keşfedeyim, işte değişik böyle kıyafetler alayım falan diye hep geziyordum. Hollanda benim hayatımda gördüğüm en en en renkli ülke. Ve sanıyorum bu kadar renkli olmasından dolayı da ben defalarca kez gittim. Ve hatta yine seyahat edebildiğimde umarım birkaç ay sonra... ...ilk gitmek istediğim ülkelerin başında geliyor. Gerçekten. Hatta bir gidişimde hatırlıyorum arkadaşlar... Airbnb yapmıştım orada. Çok tatlı bir kadın vardı. Bölgeyi hatırlamıyorum ama genelde böyle en azından benim gördüğüm evler daha böyle minimalistti. İsveç kadar, Danimarka kadar bence minimalizme yönelmiyorlar bu arada. Ama yine de hani ben böyle birkaç kişinin ya da benim arkadaşlarımın, arkadaşlarının evlerine de gitmiştim. Yani 4-5 ev görmüşümdür toplamda. Genel olarak minimalist diyebilirim. En azından... Bize göre daha minimalistler. Ve orada da işte o Airbnb yaptığım zaman bir 3-4 gün, 5 gün falan kalmıştım. O kadın da mesela çok tatlıydı. Ve şunu hissediyorum. Şimdi konudan konuya gibi oluyor ama aklıma geldikçe aklıma gelen şeyleri ben hani sizlerle paylaşayım. Gerçekten hiç yargılanmıyorsunuz. Ve lütfen bunu şöyle almayın. İşte Kardelen Türkler ne demek yani biz yargılıyor muyuz falan gibi bir yerden lütfen almayın. Bu anlamda söylemiyorum. Ama... Hollandalıların hani bizim sonuçta kültürümüzde yargılamak ve eleştirmek var. Çünkü annelerimiz babalarımız da genel olarak bizi eleştirerek büyütüyor arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Siz farklı düşünüyorsanız buna saygım var. E ama Hollanda'da bence böyle büyütülmüyor. Yani ceza sistemi çok yok. Yani hani bunu yaparsan seni sevmem, bunu yaparsan seni severim diye sanırım büyütülmüyor çocuklar. Ya yani Ona dayandığını düşünüyorum. Ve ben şunu hissetmiştim. Yani burada hiç yargılanmıyorum ve burada hani beni kabul ediyorlar. Yani e, tabii ki de insanlara zarar verecek ya da böyle saygısız davranışlardan bahsetmiyorum. Ama hani e, böyle... Değişik bir kabullenilme hissediyordum. Yani bilmiyorum anlatabiliyor muyum tam olarak ama insanlara çok absürt yani burada mesela birçok arkadaşımla rahat konuşamayacağım belki konuları. Orada hiç tanımadığım, yeni tanıştığım insanlarla çok rahat konuşabiliyordum. Böyle deyince de çok gizemli oldu ama gerçekten uzun lafın kısası yargılamıyorlar, öyle eleştirmiyorlar ve bu benim... Onların yanında genel olarak bunu İsveç'te de çok hissetmiştim. Yani İsveçliler, Danimarkalılar ve Hollandalılar için ben bunu söyleyebilirim. En azından bu benim hissettiğim ve orada arkadaşlıklarım çok oldu. Yani çok tanıdığım bir dönem özellikle Hollandalı ve Danimarkalı arkadaşlarım vardı. O yüzden bu beni çok e, böyle motive etmişti, iyi gelmişti. Bunun yanı sıra en çok bu yüzden seviyorum yazmışım zaten renkli olduğu için... Dünyada en çok meyan kökü tüketen insanlar, yani Liköris diye geçiyor belki biliyorsunuzdur Danimarka'da da çok tüketilir, Hollanda'daymış. Yılda 32 milyon kilo meyan kökü tüketiliyormuş. Bizde zaten çok tüketilmiyor ama e, özellikle bu Danimarka'da, Hollanda'da ve hani Avrupa'da da benim bildiğim kadarıyla birçok yerde tüketiliyor. Bu da böyle değişik bir bilgi diye sizlerle paylaşayım istedim. Bunun yanı sıra arkadaşlar yine Hollanda ile ilgili böyle bir değişik hani ne bulabilirim diye de baktım. Nüfusun %20'si evde doğum yapmayı tercih ediyormuş. Zaten bunu benim çok severek takip ettiğim ama artık YouTuber olmaktan vazgeçen Kanadalı bir YouTuber vardı. Ve kendisi sanıyorum 93'lüydü. Hatta eğer merak edenleriniz olursa hani ismini paylaşmamı isterseniz yorumlara yazın. isminde de paylaşırım sizinle. Onun evde doğum yaptığı videolar vardı. Yani Kanada'da da bildiğim kadarıyla bu yaygın. Neyse konumuz bu değil ama nüfusun %20'si evde doğum yapmayı tercih ediyormuş. Bunun yanı sıra zaten hani psikolog falan böyle psikoterapi, psikolog hani bir yardım, destek alıyorsanız bunu da devlet karşılıyor. Ve bira üretiminde dünyada 3. sıradaymış Heineken. Heineken. Heineken. Heineken diye söyleniyor sanırım. Hollanda birası. Dünyada 70'ten fazla ülkede 140'tan 140'ı aşkın fabrikası varmış bira fabrikası ve Hollanda'da da %50 hani bira piyasasının %50'si Heineken'a aitmiş. Dolayısıyla bu da bana çok değişik bir bilgi olarak geldi ama zaten hani Almanların, Hollandalıların biraya olan düşkünlüğünü ve gerçekten iyi bira yaptıklarını biliyordum. Hatta Bremen diye bir şehir var Almanya'da onların da çok güzel bir biraları vardı hatırlıyorum. Hatırlarsam yani bulurum onun adını şuraya koyarım. Bunun yanı sıra arkadaşlar eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke Hollanda'ymış. Ve zaten hani her ayın Haziran ayında da böyle biliyorsunuz bir gay pride oluyordu. Ben o kutlamaya bir kere tesadüfen hani orada rast gelmiştim. O kadar güzeldi ki yani o kadar böyle şen şakrak. Rengarenk ve bilmiyorum ben çok keyif almıştım. Yani ben hiç kimseyi yargılama taraftarı değilim. Herkesin kendi seçimi, her konuda her şey bireyin kendi seçimidir diyorum. Dolayısıyla da o kadar keyif almıştım ki böyle hani eğlenmiştim. Ertesi sene ya da bir sonraki sene yine gitmiştim. Onu da hatırlıyorum. Ama oradan fotoğraflarım yok galiba. Ben size Hollanda ile ilgili değişik böyle fotoğraflar bulursam... Oradaki seyahatlerimden hani konuyla alakasız olsa da oraya buraya belki böyle eklerim. Siz de görmüş olursunuz. Bunun yanı sıra yine Hollanda'da bisiklet kullanımı çok yaygın. Hatta ben hatırlıyorum anneannem, dedem ve ben böyle Hollanda, Lüksemburg, Belçika, Almanya tur yapmıştık. Hani bir dönem hatırlarsınız böyle turlar çok yaygındı. Değişik değişik turlar vardı bundan seneler önce. Oradaki tur rehberimiz şey demişti hiç unutmuyorum. Amsterdam'daki kanalların üçte birinde böyle bisikletler yatıyor çünkü insanlar çalıyormuş bisikletleri, ondan sonra kanalları atıyormuş ve her yıl galiba yılda bir kermi iki kermine hani o bisikletler toplanıyormuş ve oradan işte kimlere bağışlanıyor da hatırlamıyorum ama sonra tabii ki hani bu kadar hırsızlık olduktan sonra da herkes hani bisikletlerini kilitlemeye e, kilitlemeleri söylenmiş. Sanıyorum artık o kadar hırsızlık yoktur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Amsterdam'da toplam 1281 köprü varmış ve e, benim he, onu da yazmışım. Ben böyle hiçbir şey unutmayayım diye her şeyi yazdım bu arada. Videoyu çekmeden önce şöyle bir kelime vardı. Ben Hollanda'ca öğrenmek bir ara çok istiyordum. Yani gerçekten. Bir de oranın hava havaalanları var. E, niyeyse hani ben böyle bazı havaalanlarını çok severim. Ve Şipol havaalanı benim bu dünyada en sevdiğim havaalanlarından biri. Bilmiyorum sebebi yok, enerjisini seviyorum. Yani normalde zaten havaalanları hani Kardelen sevilecek yer midir, saçmalama falan diyebilirsiniz. Bence de hani böyle aman da havaalanına bir gideyim, bayılıyorum orada işte keşke 15 saatim geçse gibi bir durumum yok arkadaşlar şükür. Ama o havaalanı bilmiyorum, beni çok çekiyor, niye bilmiyorum. Neyse ben buradan şuna bağlayacaktım. Benim tek bildiğim kelime Hollandaca ne kadar öğrenmek istesem de Alstublieft oldu. O da lütfen demek. Muhteşem bir Hollandaca. Ve size biraz arkadaşlıklarından bahsetmek istiyorum. Yani benim tabii ki de tanıdığım kadarıyla hani benim arkadaşlıklarım nasıldı ve e, bence Hollandalılar genel olarak nasıl. Ben şunu söyleyebilirim. Hani ister istemez hani o zamanlarda benim Alman arkadaşlarım da vardı ve sanırım ondan dolayı böyle ise bir Alman Hollandalı hep kıyaslıyor oluyordum kendi kafamda. Ve genel olarak Alman arkadaşlarım Hollandalılara göre bir tık daha soğuktu. Ama böyle hani Almanya'da büyüyen Türklerden falan bahsetmiyorum. Gerçekten hani Alman olan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Çünkü Almanya'da doğup büyüyen Türklerle ben hep böyle daha samimi yani onları daha sıcak buluyordum açıkçası. Belki Türkçe konuşabildiğimiz için rahatça. Ama mesela Hollandalılarda da onlar da böyle soğuk duruyorlar ve daha böyle ciddi duruşları var. Ama sizi tanıdıkça özellikle böyle bir iki bir şey içerseniz ya da bir kahve sohbetiniz falan olursa ya da böyle biraz zaman geçirirseniz gerçekten kendilerini bizim kadar olmasa da hani böyle duygu anlamında o kadar açık insanlar değiller. Daha böyle mantıksal. Ve hani duyguları genel olarak ikinci planda tuttuklarını düşünüyorum. Daha hani reserved diye bir tanım vardır ya İngilizlere çok uyan böyle kendi kişisel alanlarına çok düşkünler. Ama böyle bir eğlenceli inanılmaz zaten onlarla böyle partiye falan gitmek istiyorsanız bence en çok Hollandalı ve Danimarkalılarla eğlenirsiniz. Böyle hani... Ne bileyim mesela bir partide çığlık atabiliyorsunuz diyelim hani öyle gördüm hani hu diye böyle bağıracaksınız. Normalde mesela utanırsınız ya hiçbir şey içmeden ama yani gerçekten böyle onlar utanmayabiliyor mesela. Ya böyle değişik hani beni şaşırtan hani o kadar içe dönük gibi gelen birçok Hollandalının aslında sadece... Hani biraz tanımama ihtiyacı olduğunu anlamıştım. Tanıdıktan sonra ne kadar değiştiklerini görmüştüm. Bu beni çok şaşırtmıştı. Genel olarak zaten çok saygılılar ve şeyi de söyleyebilirim hani öyle sokaklarda oraya buraya hani çöp atma gibi bir şey yok. Hani çevreye çok duyarlı Hollanda. Geri dönüşüme zaten hani büyük önem veriyor ve aynı zamanda işte hani organik olması yani Çevre duyarlılığı hassasiyeti yüksek bir ülke diyebilirim. Bunun yanı sıra benim arkadaşlıklarımdan yani gerçekten böyle hani hemen kopmuyor arkadaşlığınız. Eğer sizi seviyorlarsa gerçek hani böyle dediğim gibi duygu anlamında belki istediğiniz kadar size duyguyu veremiyor olabilir. Ama çok sadık arkadaşlar olduklarına inanıyorum. E, açık fikirliler yani benim tanıdığım birçok Hollandalı hep açık fikirliydi. Ve hep yeniliklere, maceralara, hani böyle değişik yerlere gitmeye. Zaten bence Avrupa'da bir de çok kolay olduğu için ona da çok açıklar. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Ve de çok iyi ağırlıyorlar. Yani benim arkadaşımın ailesi beni ağırlamıştı. Arkadaşım beni ağırladı. Başka bir arkadaşım daha ağırlamıştı. Hep çok güzel ağırlandım. Ve Airbnb'de kaldığım zaman da, hani tabii ki de ona bir ücret ödüyorum ama... ...hiçbir saygısızlık, hiç böyle temizdi her şey. Çok memnun kalmıştım. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bana kahvaltıları çok enteresan gelmişti. Tabii ki hani orada domuz eti tüketiliyor. Hani belki bazılarınız biliyorsunuzdur. O böyle yani benim arkadaşım o zamanlarda hatırlıyorum sabah kahvaltıda çiğ et yemişti. Hani bu böyle herkesin yediği bir şey mi bilmiyorum kahvaltıda ama bana çok enteresan gelmişti. Sonra şeyi sormuştum. Hani sizin kahvaltınız ne? Hani böyle herkes burada ne yiyor diye sormuştum. O da Springles miydi? adını unuttum onun hollandaca bir adı vardı böyle bir tost ekmeğine tereyağı sürüyorlar ondan sonra böyle parça parçanın çikolatalar vardır ya böyle kar tanesi gibi diyeyim yani böyle ya da çizgi çizgi onu böyle döküyorlar üzerine ve onu yiyorlar ya da hani böyle e, peynir şöyle kesersiniz ya böyle incecik olur. Ekmeğe tereyağı sürüyorlardı ve üzerine onu koyuyorlardı. Zaten inanılmaz güzel peynirleri var. Ben Norveç'te böyle karamelli bir peynir yemiştim. Onu hiç unutmuyorum. Zaten Norveç'e özgüymüş. Ve Hollanda'da da gerçekten peynir konusunda muhteşem. Eğer ki giderseniz değişik peynirlerini mutlaka deneyin derim. Bir de bunu demişken şey de aklıma geldi. Hani böyle konuşurken tabii ki bu konuyla ilgili değişik değişik böyle bir sürü anılarım aklıma geliyor. O yüzden de hani sizlerle nacizane bunları paylaşmak istedim. Biz... Anneannemlerle gittiğimizde sanırım böyle peynir fabrikalarını gezmiştik. Büyük büyük böyle peynirler vardı. Hani Hollanda'ya özgü peynirler. Onu da hiç unutmuyorum. Çok güzeldi tatları falan. Eğer ki böyle hani bir fırsatınız olursa bence minimum... Yani bilmiyorum eğer zamanınız varsa bir bir hafta ayırın derim. Ve zaten her şehir o kadar birbirine yakın ki... Yani her yeri gezebilirsiniz. Ee, şu anda tren sistemi nasıl çalışıyor bilmiyorum yani... Bayağı zaman oldu dediğim gibi ve hani atıyorum belki bir günlük ya da... Ben bır bır konuşurken arkadaşlar kartta yer bitti, şunu diyordum... Benim seyahat ettiğim zamanlarda galiba böyle bir haftalık hani böyle... böyle PES diye geçiyordu işte üç günlük, beş günlük galiba onlardan vardı. Siz de muhakkak bir kontrol edin. Mesela atıyorum bir hafta oradasınız ve böyle hani bütün Hollanda'yı dolaşmak istiyorsunuz. Hani o bir haftalık PES'ler varsa onu alırsanız trenle zaten her yere gidiliyor. Bence birçok şehri görürsünüz. Bir de şey oluyor, aklınızda olsun, Airbnb'de değişik turlar var. Hani Airbnb'ye girdiğinizde experience bölümü var. Yani deneyim diye geçiyor işte. Onu seçerseniz orada değişik insan, yani değişik değişik deyip duruyorum. Şöyle, orada mesela biri size bir... E Deneyim öneriyor atıyorum diyor ki işte ben sana bisiklet turu yaptıracağım işte Hollanda'da senin bilmediğin bir yere götüreceğim hani böyle oraları keşfettireceğim hani keşfedeceğiz beraber diyor ve fiyatı da atıyorum 20 euro diyor. Bunun gibi yani atıyorum ya da işte bir de Hollanda'yı benimle keşfedin turu mesela böyle değişik değişik. ...maceralar, deneyimler var. Onları satın alabilirsiniz. Kimisi birkaç saatlik, kimisi belki bütün gün süren. Hani ona da bir göz atmanızda fayda var diyeyim. Çünkü ben bunu birkaç yerde... Ha, <gülüyor> Seattle'da. Evet, nereden nereye? Evet, ben onu Seattle'da 4-5 sene önce denemiştim. Böyle doğada bir yürüyüş yaptırıyordu bir kız. 5-6 kişilik bir grup olmuştuk ve o kıza işte hatırlamıyorum 15 dolar 20 dolar ödemiştim. İnanılmaz güzel böyle bir parka götürmüştü bize. Bayağı böyle yürümüştük, sonra piknik yapmıştık hep beraber. Çok güzeldi. Hani dediğim gibi böyle değişik deneyimler eğer yaşamak istiyorsanız hani her ülkenin size sunacağı ve herkesin hani size sunacağı eminim birçok tur ya da Deneyim vardı. Bir de size komik bir anımı anlatmak istiyorum. Hollandalılar arkadaşlar selamlaşırken üç kere öpüyorlar. Yani hani cık cık cık diye öpüyorlar ve ben yıllar önce 16-17 yaşındayken böyle hoşlandığım bir Hollandalı çocuk vardı. Hiç unutmuyorum. Hatta Fransa'da yaz okulundaydım o zamanlar. E, sanıyorum da. Liseye ha, evet liseye başlamıştım Fransızcımı biraz daha geliştireyim diye. Bir de çok yakın bir arkadaşım Fransa'da yaşıyordu. Onu da hani ziyaret etmiş olurum diye bir ay mı iki ay mı ne Fransa'da kaldığım bir dönem vardı. Orada tanışmıştık. Şuna geleceğim. Beni üç kere öpmüştü. Ben de demiştim ki kendimce Allah Allah beni iki kere öpmedi, üç kere öptü. Kesin benden hoşlanıyor falan. Ve sonra buna böyle hani... Tabii ki platonik olarak ben ondan hoşlanıyorum ve onu asla söylemiyorum. Daha hani 16-17 yaşındayım. Ondan sonra e, gördüm ki herkesi üç kere öpüyor bu arkadaşımız. Ve Hollandalılarda zaten hani buymuş e, selamlaşma şekli. O yüzden ben böyle öğrenmiştim ve bayağı da ponçik kalbim kırılmıştı. Bu da böyle bir anımdır diyorum. Bunun yanı sıra yine böyle değişik bilgileri not aldım. Onları sizinle paylaşayım kısaca. Videoda yine çok uzamasın diye yavaştan da böyle kapatayım videoyu. Bahar'ın gelişine etek günü Rock Jack Rock yet Duck diye bir şey varmış. Onunla kutluyorlarmış. Ve bugün de yani özellikle bu bahar'ın gelişi gününde kadınlar etek giyiyormuş. Erkekler de ya böyle etek gibi şort ya da onlar da etek giyiyorlarmış. Ee, çok güzel kafeler var aynı zamanda. Ben gerçekten yani bayılıyordum. Şu an adını unuttum. Boka. Boca diye bir coffee şapa gitmiştim. Amsterdam'da olması lazım. Bu arada coffee şap diyorum. Hani coffee şap diye geçen yerler farklı. Bir de kafeler. Hani kahve içebileceğiniz yerler farklı. Şimdi o detaylara girmeyeyim ama zaten bilenleriniz vardır diyeyim. Bu konuyu ben kapatayım hadi YouTube olduğu için. Ee, ve bunun yanı sıra düz arazi. Ve ülkede 1180 yel değirmeni bulunuyormuş. Zaten evet yani Hollanda genel olarak çok düz. Bu sebeple de bisiklet kullanımı çok yaygın ve çok kolay. Ve sonrasında son olarak bir de şu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Ülkenin bayrağının rengi beyaz, mavi ve kırmızı olması gerekiyor. Ama ülkenin ulusal rengi arkadaşlar turuncu. Zaten hani ING Bankası'nı da biliyorsunuz o da e, Hollanda'ya ait. Ben ilk hatta 18 yaşımda o kadar Hollanda'yı seviyordum ki. Ben dedim ING Bankası Türkiye'ye gelmiş yani ben Hollanda aşığıyım zaten o zaman ben hani burada hesap açayım. O zaman o ING Bankası'nda hesap açmıştım. Bu da reklama giriyor ama ne yapalım artık bu da bir Hollanda videosudur. O yüzden bu kadar reklamları olsun. Yani ben çok sevmiştim renklerinden dolayı. Şimdi şuna geleceğim zaten hani futbolcular da hep turuncu giyiyor biliyorsunuz. Yani futbol takımının rengi turuncu. Ülkenin ulusal rengi turuncu. Çünkü krallık İspanya'ya karşı Hollanda ayaklanmasına öncülük eden House of Orange'dan geliyormuş. 27 Nisan günü de kralın doğum günüymüş. Ve 27 Nisan'da yani bugün de herkes turuncu giyinip bugünü kutlarmış. Böyle de bir gelenekleri varmış. Bunun yanı sıra yani eminim böyle birçok başka bilmediğim ya da şu anda aklıma gelmeyen... Şey vardır yani bir sürü bir sürü bir sürü bilgi diyeyim. Sizin eklemek istediğiniz ya da sizin gidip de orada beğendiğiniz ve hem bana hem de o yorumları okuyan diğer arkadaşlara önereceğiniz başka şeyler varsa arkadaşlar yorumlara davetlisiniz. Lütfen paylaşın. Bunun yanı sıraya benim aslında orada çok anım var. Şeyden de bahsedeyim. Ayakları ağrıdı. Bir de size şu fotoğrafları, şu fotoğrafları size şimdi böyle göstermeyeyim de ben böyle bunları ekrana bir yerlere koyarım. Oradan görürsünüz ama o zamanlarda fazla rüküşlüğüm vardı. Yani ben tütsül etekler mi giymezdim? Neler neler ya çok renkliydim. Neyse yine konudan dağıldım ne diyordum? Şunu diyordum. Bir de ben Hollanda'da Utrecht diye bir şehirleri var. Öğrenci şehri diye geçiyor. Oraya gitmiştim. Hatta Utrecht'li bir arkadaşım vardı. Onu da nasıl tanıştım? Çok kısaca anlatayım artık son olarak bu anım burada. Bunu da anlatmış olayım. Kart surfing yaptığımdan size bahsetmiştim bir videoda eğer böyle seyahatle ilgili videolarımı izliyorsanız ya da böyle anılarımı anlattığım videolarımı izliyorsanız bunu hatırlarsınız ya da podcastim e ne olmuş yani şuraya buraya bir yerlere koyarım orada da bahsetmiştim surfing günlerimden. Ütrekli Hollandalı bir çocuğu ağırlamıştım annemle yaşarken. Sonra biz onunla arkadaş olduk. Sonra hatta Londra'da ben de onu ağırladım falan. Ve kendisi ben işte Hollanda'ya zaten davet etmişti. Hani Hollandalı arkadaşlarımdan biri oydu. Utrecht böyle öğrenci şehri. Eski şehre çok benziyor. İnanılmaz güzel kafeleri vardı ve tabii ki kendisi oranın hani orada doğup büyüdüğü için beni çok güzel gezdirmişti. Diyeceğim odur ki hani eğer couchsurfing mesela gittiğiniz zaman kullanmak isterseniz orada böyle şeyi seçebiliyorsunuz. İşte sadece kahve için buluşmak ya da Sadece hani tanışmak. Belki oralı olan birileriyle tanışırsınız ve onlar sizi gezdirebilir. Bu da böyle bir opsiyon olarak aklınızda bulunsun. Kite surfing de bu arada şuraya amblemini koyayım. Hani kite surfingle karıştırılabiliyor çünkü hani dalga, yani dalga rüzgar surfi surfiyle aynı şey değil arkadaşlar. Neyse artık ben daha da konuşabilirim. Yani gerçekten böyle çok sevdiğim özellikle ülkelerle, şehirlerle ilgili ya yani seyahatle ilgili genel olarak konuşmayı çok seviyorum. Hollanda tabii ki de çok gelişmiş bir ülke ama bunun yanı sıra mesela Arjantin'e de gitmiştim. Arjantin'i anlatayım mı size mesela şu an o aklıma geldi ya da Hawaii'ye gitmiştim. Hawaii'ye hatta iki kere mi gittim, üç kere mi gittim? Ya iki kere ya üç kere gittim. Oradan da bahsedebilirim. Yani gittiğim, gezdiğim, gördüğüm şehirleri böyle bu şekilde size anlatmamı ister misiniz? Eğer ki fotoğraflar bulursam belki fotoğraflarla da paylaşırım diyorum. Ve artık böyle... Oturmaktan biraz da ayaklarım ağrıdı. Bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Çok çok çok mahalo diyorum. Varlığınıza minnettarım. Gerçekten eğer ki ben size biraz olsun böyle iyi gelebiliyorsam emin olun siz de bana en az o kadar iyi geliyorsunuz. Bunun yanı sıra Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya büyük ihtimalle bırakıyor olacağım. Oradan takipte kalabilirsiniz. Ben çok memnun olurum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi yani gittiğim gördüğüm başka ülkeleri, başka şehirleri, oradaki belki anıları, yani anılarıma mı daha fazla yer vereyim yoksa daha böyle teknik hani e, bilseniz iyi olur dediğim konuları mı paylaşayım? Ben böyle %50-50 olsun istiyorum ama seyahat benim tutkularımdan biri seyahat etmek o yüzden bu konuyla ilgili böyle saatlerce konuşabilirim. Neyse... Bu şekilde arkadaşlar her cuma 6'da video geliyor. Dediğim gibi çok çok çok mahalo. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Umarım görebilmişsinizdir ama orada bence uzakta yeteri kadar güzel gözükmüyor. Çok ışıklı geliyor. O kadar güzel ki. Allahım. Bakar mısınız? Bayılıyorum ya. Bir de bu böyle hani kaliteli de duruyor. Neyse.